Hadi o sürgün otunu izleyelim. Bakalım bu hafta neler var bu şovda. At, Acele benim ön tarafa oynamam lazım. Kesin ölmüştür. Apollyo da bizim gibi şanssız aslında. Dur e, Apollyo! Nerede bunlar ya? Bu arada bari <gülüyor> çeteyim. Nerede? <gülüyor> bu Apollyo da bizim gibi şanssız. Nerede vurdu ya? Nerede bunlar ya? <gülüyor> <gülüyor> o nasıl bir AVM lan? Ana. Tam da Barıkçı Tv'de izleyenler beğensin diyecektim, yayınlar uğrayın diyecektim de. Ha böyle bir şey olabilir mi ya? Arkadaşlar tek böyle. hatta adam avm ile ya. Bu ne? Hakikaten böyle bir şey olmaz ya. Evet. Sıftı otomatik yazmıyor oğlum altta. Ne alaka Vural Üzül yazıyor. Seviyorum bu spor abi seviyorum. Spor yapın. Aa Vural Üzül. <gülüyor> Teşekkürler. Araç bir ona göre yine. Keşke aracı uçurma taktiği olsa böyle bir tuşa basıca... Ulan ne yeni videolar uçurmak. izliyordum ya uçan araçlar araçlı olunca. Çekilmedi neydi? Basıyorlardı, uçuyorlardı kan. Aa aynen he. Nasıl güzel dönmek lazım. Stron flashback. Tanış. Işte. Aslan. Aman aman aman. Kurban olacağım. Aman aman aman. Şu, şu. Öyle bir şey olmasın. İstemiyorum. <gülüyor> Benim adamın kalbi yok. Baksana be. Aklına geldi. Veriyorum kurumuş boğazımı. Kurumuş boğazım, yol... Yeter. Bu her şeyi kurumuş boğazımı mı koyuyorsun? Aa yeter! Kurumuş boğazına sokacağım şimdi. Oğlum sporcuyuz, daha kaç tane gelsin? Yakında gene getiririm ama. Spor... Ananı ben de korktum. Anamız. O ne ya? Altıma sıçtım. Abi ekran titriince altıma sıçtım. Oğlum son alan, ortalıkta gezinip duruyorum ya. Çık bir zirveye, oyna işte oradan. Ne in tavat tatavatsa bana bak, A mı? IPad çekilişiniz mi? devam ediyor. Tekrar söylüyorum, soldaki alttaki kutuya tıklayıp çekilişe katılabilirsiniz arkadaşlar. 128 GB iPad çekilişiniz var. Ekstra. Ekstra sonra Twitterdaki çekiliş açtım. ben bayağı çekiliş yaptım bu araya. Oğlum A mı B mi C mi E mi? O benimle değilim işte Z mi? Yeterim ben, ben dalağını tüküreyim. Oğlum bir şey yok ben bir tahmin yarışması yapıyorum şu anda. A B C birini söyle. Tamam <gülüyor> A B C. Allah'a emanet de o çok iyi davran. Görüşmek dileğiyle bay bay. Önce şöyle bir bombayla havayı ısıtalım <gülüyor> önce. Çok bir iyiydi. <gülüyor> Hava ısınsın biraz böyle. Bomba önüne düşüyor değil mi bana? De olsun. Ulan! Ben şimdi Arapça söyleyeceğim bekle Altar hap fi hal faz fız Ne lan o? Altar hafa fil fı zi Altar fil fı zi ediyor tipe bak ya <gülüyor> Tiktok'a çok güzel bize çıkacak abicim Lav, bura, Kayıt et Kayıt değil mi kayıt değil mi? Kas veriyle bir Biraz bir sola kayıt sola sola Fırlat doğa Malzuri. Nasıl ya? Nasıl ya? Ya. ya? Yedi mi? Yedi ya. ya bir daha, bir daha. Abi gel gel bir bir daha. Ben daha. yedim mi? Onlara gel. Çıldır çıldır bak. Sabit dursun abi. lan be. oğlum. Hadi hadi hadi Şöyle. Abi be. Onçlar. Ulan ben. Abi bu çok Hadi. Aa, uçar gibi oldum. Hadi ya. ya. Abi ya. Olmadı abi ya. Kırmızı şortlu olmadı ya. TikTok'a çok güzel bize çıkacak abiciğim. <gülüyor> Bir tane daha. <de. gülüyor> abi. Aşağı. <gülüyor> Oğlum öldüm. Öldüm. Öldüm. Ağzına sıçayım. Yuh. Oha! Bir tanesi daha. Adam verdi diyorum. Bu ne abi? Balıyor <gülüyor> zaten vuruyor <gülüyor> pezevenge bak. Bu neee? Ne? Bural abi. Lan nasıl? Öldüğü zaman söyledim. <gülüyor> Beni sürdülerim abi. Abi çok iyisin abi pardon. Abi senin olduğunu bilmiyordum. <gülüyor> Kazanacağım. <gülüyor> lan. Abi. İkinciyi yedi ben de vururum. Oh. Kadı bastı o. <gülüyor> <gülüyor> bir şey dinleyeceğim kanka. Lan. Ya. Arabaya <gülüyor> kapat Biliyordum böyle bir şey yapacaksın. Aha araba patladı. İyi lazım. Ben Yunus çaktırmadan araban ikili götürdü. Araba gaz içinden almalar. Vallahi, Vallahi helal, helal olsun ha. Tamam, tam köşeyi. Araba geldi. Burada Yunus bayağı iyi oynuyor. Oy! Ali! Ali! Ali! Sakin ol. Beyinde soktuğun. Çaktı. İyi. İyi hayırlıyorum ya. İyi bu. iyi. Ayy! O ay, ay, ay, ay. Sakin ol, beyinde soktum. Şu an orada bir üçlü var değil mi? Bak şimdi iyiyiz, o üçlü artık yok arkadaşlar. Bile yandı yüreğim. Yana yana söndü yüreğim. ya? Bana Royal Pasal abi. Yes! Şarkım duyuldu etrafta. Beğeniyorum. Yakında Spotify'dayız. Duydum sesini. AVM'n geliyor kardeşim. <gülüyor> Bak çımılsın <muhtu> lan ulan. <gülüyor> ya gülüm. <gülüyor> <Yani, Yani, gülüyor> sen var ya kardeş. <gülüyor> Dur bakayım. Apollo Kaç puan için yaptın? Kaç puan için yaptın? Söyle. <gülüyor> söyle Apollo. Ne? Ben mi? Kanka ben yerde değil mi diyeyim? Sol, sol üstüne bakar mısın kardeşim? <gülüyor> Sana yeni bir oyun vaat ediyorum. Bana yaklaşsana. bak, kameraya bak. Allah name yaklaş, yaklaş. Tek kaldın, tek kaldın. Suratım. Bu ne anası. Tek kaldın, tek kaldın. Suratın... Ala ne yapmış? Suratın... Ya <gülüyor> kestim bu arada maaşından. <gülüyor> bu arada maaşından kestim. Arkadaşlar sol altta tekrardan dediğim gibi bakın şunu bir size söyleyeyim. Sol altta bir tane kutu var. Bu kutuya tıklayıp çekilişe katılabiliyorsunuz. Onun yanı sırasında bunun da bir 7-8 günü var ayrı ettim. Bu iPad çekilişi. Onun yanı sırasında bir de Glim linki var abi. Ben onu kısa link olarak çete attım. Videoları başlamışsa bitirdiğim yorumlarları bulabilirsiniz. Abi 21 tane kulaklık 21 tane klavye 21 tane mouse 3 oyuncu koltuğu bir iki tablet bir tane bilgisayar var. Buna da katılabilirsiniz. Bilginiz olsun 8 gün cüğü var. Bilginiz olsun. Burada tak tak tak Instagram YouTube'u takip ediyorsun. Bunlar da ekstra yapıp şansınızı arttırıyorsun. Bilginiz olsun yani. Tamam. Onda bir söyleyeyim. Ondan sonra abi yok ben yoktum ben şeydim falan demeyin abi. O yüzden. Link'e kaç kişi tıklamış? Bin kişi tıklamış link'e. Gayet iyi. Ne yapsın? Böyle... İşte geliyor özel harekat işte geliyor özel, özel harekat geliyor Ben demeyi demiyorum. Rani. Nasıl yani? Hale şükür. Ben ne dedim size? Kesin Arap'tır demedim mi? Ya. <gülüyor> ya yeter. Soyluları belli ya. <gülüyor> yeter oğlum. Sende güye epi var bot taklidi yapsana. Gürdür, <gülüyor> <gülüyor> gürdür. Kardeşim yılan yap kendini. <gülüyor> Bundan telif yiyor Bence bu arada. Ya. Bunu koyma usurgan. Bilerim Nesko. Abi bir sürü AWM mermisi harcadım biliyor musun ben bunlar. Normal konumunda. Ara ara iniliyor. Ay. <gülüyor> AWM <Abim> olmayınca işte. <gülüyor> Bura lan. Beraber takıp çalışması yapıyoruz. We are team team. We are best team. Okay. Okay. Don't shoot me. Okay. After Amdona My name is. What are you? Are you six? Orada faktör falan diyorum galiba. Sen ne yapıyorsun? Abi orada neyi duruyordu biz ne anlamadım. Ben oraya çıkıyordum değil Kiliğin mi? Kimin kafası bu? Aa a arkadaş ne var burada? Kimi kendim ozun yele koyacağım. Ozu yerine kezi bu koyar terirdi. <gülüyor> A bombam varmış kardeşim, kendinize iyi bakın. Solda... Bir dakika bir şey dikkatimi çekti. a bombam Soldaki varmış ne? kardeşim, kendinize iyi bakın. Ha yaprak mı döküyor lan? Nasıl yani? Nasıl yani? Ne oldu orada? Anlamadım ki. ana avradını dem içini, dem ya! Bu flair gunnik hatasını <gülüyor> sürekli yapıyorum abi, sürekli. Neyse birazdan anlarız. Düşerek <gülüyor> <gülüyor> ölüyordum az daha. Bayağı iyi, çok doluydu lan. <gülüyor>